arabamda galiba tanesi, Oğlum Glock kullanıyorsun sen. Glock, Glock. Çür. Ananın avradı. Daha yok mu lan? Bir tane B lası be. B lası be. Ya, oha, Şişt. o ne lan o ne? Ananın ki. Bir tane B var, bir tane mid vardı. Mid red. benim lan, nasıl oluyor Sen CT döndü bir tanesi. Ya Flash'la nasıl vuruyorsun? Ben nasıl Flash'lanıyorum? Ondan... Ay Allah'ım. Sen... Yemeyeceğim Flash'ımı yedim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi M4 attım. Flash <gülüyor> B. Sekdir lan nasıl tek atıyorsun? Orospu çocuğu nasıl tek atıyorsun ya? Mid geldi ha bir vent geldi. Orospu çocuğu niye yerini söylemiyorsun? <gülüyor> Anası sikik. Anası sikik. Anası sikik. Gelini söyleyeceksin bana. Adamın şu kadar canı var. Bana nasıl yardımcı olabilir ya? <gülüyor> elindeki eşyaları direkt paraya mı çevirmek istiyorsun o zaman bu site tam sana göre. siteye giriş yap satmak istediğin eşyaları seç burada ödemen yöntemini belirle burada gerekli bilgileri gir gerekli bilgileri girdikten sonra şimdi nakit alına bas sana gelecek olan takas tekifini kabul et ve paran anında cebinde %100 güvenli ve hızlı link aç Allah'ım ne oldu? abi buraya var mı iddia girecek? Valla giremeyecek bir şey lazım ama Ananı avradını sikiyim ya Uyukladı ya Polimer <gülüyor> polimer <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> 99 ne ananı s**iyim 99 ne beyler dönüp bıçak attı <gülüyor> Anam yanıyorum yanıyorum Bastard wallhack'ledi adam bana. Bastard ne demekti lan İngilizcede? Evet <gülüyor> Aman yaklaşma, yaklaşma. Hayır! <gülüyor> Bravo, orada <hepimiz> bittik ya. Sihan'ın o Omnis sikeyim seni. Orospu <gülüyor> çocuğu eğer o. Oros bu çocuğu karakter dizinde yarrak gibi PİÇMİDİ DROP İNDİ Orta yakında Dur Hile hile kesin hile Amına oda oros bu çocuğusu. böyle bir şey olamaz Abi ya var, Yok acayip vurdu beni öyle bir vuruş olamaz yani hayatımda ilk defa böyle vuruş yedim ben